Bu ekstrem mesela, ekstremler böyle oluyor. En çok puan yapabilen 10.000 yapmış, tamam. ortalama puan 3.000. Ha, impossible yazıyormuşuz. Başladık evet bu, bu impossible, ama bu hakikaten impossible, bak şimdi izle. Bam, bitti. İpucumuz bu. Burası bir kere Dünyada olduğu kesin arkadaşlar. Bunun <gülüyor> dünyada olduğu şu arabayı gördüğün için şimdi bu bir kesin artık. Bu arabanın bu araba Amerika kıtasında değiliz büyük ihtimalle. Amerikan sinyal yok. Bana şey desene böyle. Dubai taraflarında böyle olabilir mi? Yok. Baba yem yeşil baksana yerlere. Ama bak mesela böyle yeşille bak. mesela bak böyle Şunlara bir bak tamam mı? Kimlere bir bak, taşlara bir bak. Kimler ne yapmış biliyor musun? Demiş ki aga fışkırıyorum ben demiş. Aynen öyle. Ama mesela onların böyle enteresan şeyi var ya böyle yeşillendiriyorlar, adama da yapıyorlar anladın mı böyle? Oğlum mu? Allah'ın çok... Parayı nereye harcayalım? Yani. Ada yapalım falan diyor. Öyle bir... Bak şimdi adada değiliz. İzlanda, en, İzlanda en azından değil. küçük bir adada değiliz. Çünkü araba var. Böyle benim aklıma gelen İzlanda Norveç Ama öyle düşünme oğlum Kıbrıs'ta bir ada bir sürü araba var Hayır hayır küçük bir adada değiliz diyorum işte Ya küçük bir adada değiliz Bir sürü minik minik ada var Dominik olmak için fazla yeşil İzlanda diyor Şimdi Şöyle bir dünyayı açalım, bir dünyayı hatırlayalım mı arkadaşlar? Bir dünyayı hatırlayalım, <gülüyor> bir dünyayı hatırlayalım. Bir dünyayı herkes bir hatırlasın böyle nasıl bir yer olduğunu. Şimdi karışmasın anladın mı? Bu ekstremler tam salla kazan kendine müziği. Ya bu... Yani ben şöyle tahmin Bak ettim. şimdi bu küçük küçük adalar bilmem ne. Ben ben bir tahmin yapayım, sen, sen bir, tahmin bir tahmin yap. Sen bir tahmin, sen bir tahmin yap. Google. Bak. Küçük ben. adalar... Aynı zamanda volkanik taşlar var bak bunu unutmayalım. Denizde volkanik taşlar unutmayalım. Bu kumsal değil yani burası Emre Bey. Evet. Burası Aizan. Ee... Çevresinde mini mini adaların bulunduğu. Ama insanların da çok oralı olmadı. <gülüyor> ya yani böyle bir yani böyle Allah bir yer vardı. nedir? Aynen böyle bir yer vardı. Doğal güzellik yani hani. Gidersin şöyle bir kafa dinlemelik, anladın mı? Göl burası Kemal Bence mi? Küba diyen var mesela. Küba diye de tahmin eden var. Ben şimdi ormanıklardan yürüdüm bak. Arkadaşlar bakın. Bakın buraya atlamayın. Grönland üst tarafı değil oğlum o. Grönlendin üst tarafı nasıl biliyor musun? Alabuz. Kar komple onun. Alabuz. Bak şuradaki şu yeşillik benim mi dikkatimi çekti bak. Nature Reserve diyor ya bak. Kumlu yeşilli falan ama çevresinde mini ada yok. Bak şunun karşısında böyle mini mini bir ada var. Mini. Ama buna böyle ne kadar yakınlaşırsam yakınlaştırayım bir ada yok yani. Minicik bile olsa. Arjantin, Norveç diyen var. Norveç. Bana bana böyle şey Uruguay, Arjantin açıklamaları. Şey nerede çekiliyor bir... bu Netflix'teki ee, ne? Norveç'in o ne ne o? Thor'un şeyi var ya Nord kart geliyor amınağım Ragnarok Nerede o? Ragnarok nerede burası çekiliyor? Göl bence de Kemal. Ragnarok nerede göl çekiliyor burası. onu söyleyin. İzland Norveç'te mi? Norveç İzlanda. Bora Adalar Adaları olmasın burası. Torsan Faroe Adaları olmasın burası o zaman. Bak buz onlar hep. Burası Neresi buzdu. buz? Gösterdiğin yer. Yok olur mu? Sen nereden çıkardın buz buz diye? Parayaları bir geri gel uzaklaş. Ee? Neredesini göster bana. İzlandayla Norveç'in arası burası kanka. Baba bura komple donup penguen penguen var buralarda mı? Gittin mi lan? Gitmedim. Aa yeşil alanlar var. Geziyorum. Yok olur Aa yeşil alanlar da var bak parkı da var buranın. Turkiye'şiler var, No 12 yemek burada şeyi var. Ben diyorum ki bölge bölge söyleyelim. Kıta tutturan başarsın. Ne diyorsun? Tamam Aga. Tamam, tamam. Ben bunu böyle bulamayacağız. Ben, ben tam burayı seçeceğim. Faro adaları mı? Tam Faro adalarını seçeceğim. İzlanda ve Norveç'ti düşünmekteyim. Tamam. Ben Merve Beyler sandım. E, ben Güney Amerika yani aşağı Amerika'nın aşağısı, Brezilya, Bolivya, tamam. Paraguay, oraları diyorum. Tamam. Cyber? Diyar bakacak. Ya seçiyorum S o zaman. Seçtim. Diyarbakır çıkıyormuş, hepimiz şok, düşünsene. <gülüyor> Göl yanıyormuş. Siz biliyorum. de tahmin edin kafanızda, siz de tahmin edin. Seçiyorum, seçtim. Baba, biz var ya Emre. Ben Emre kazandım, Azize çıktı. Bura bize Kolaydı. biraz fazla uzak doğu oldu burası Baba <gülüyor> kuzey kore <gülüyor> çıkmasın da bekleyin Abi doğuda gibi Bir şey Doğu da biraz Hani <gülüyor> baya uzak doğu oldu anladın mı bu Olsun doğu mu doğu Asya kıtasını tutturdum ben kazandım Abi <gülüyor> bir şey Çalar düşün Aslında teknik olarak haritayı diğer taraflı bakarsan benimki daha yakın gibi Eee da yuvarlak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yuvarlak <gülüyor> Doğru bu biraz daha böyle daha yakın gibi İncelen zengi. Baba çok. Bir dakika kıta tutturan demedim mi Emreci? Asker puan. De o. yedik. Bu ne? Parboğa. Duvar ne yazıyor? Parboğa. S S yazıyor. Baba buralar işte Emre. Şimdi senin dediğin yerler. Pepsi yazıyor. Burası İspanya. Ben şimdi geldim senin dediğin yerler Emre. Oğlum ben kar her yeri Güney Amerika'ya benzetiyorum Karooey Karooey Pariyantoz Bak Nokta atışı atayım mı attasana direk At hadi At bakayım da Santa Catrana burası Santa Catrana Paragoyen 6 Sen de söyle Eee Hadi bakalım Paragoyen 6 Bana şurada. biraz zaman ver tamam, Biraz biraz baktırsana ben... etrafa bana ben Kolombiya diyorum bu arada Kemal. Kolombiya, tamam. Ben Paraguay, Uruguay arası diyorum. Şey, haritaya baktırma, şey etrafı da göster. He, etrafı, etrafı. Yani antenler var. Kanka çok da bir şey gözükmüyor biliyor musun? Şurası zaten bulanmış bir şey olmuş. Arabalar. Arabalarda sanki bir o kadar da Göster bakayım Değil gibi ha tamam, Bir dolaştır etraf biraz daha Mesela çatı uçmuş mesela bu bir detay olabilir mi? Şurada bir Yunan adaları şey alıyorum Emre Oğlum her gördüğüm mavi beyaz evi Mavi beyaz ev oğlum işte standart Yeşil anten bak yeşil kırmızı anten. Antenlerin renkli olmasının bir sebebi vardı. Neydi o hikaye? Neyle şey ilgiliydi o burası, bir şey vardı? Jamaika mı lan bura? Benim aklımda aynıları var biliyor musun? Ne Buralar mı var? Paraguay, Uruguay. Ee, yok. Ney? Benim aklımda böyle Kenya, Somali, Afrika tarafları var. Hadi Angola, son söyle. 10 Afrika 9 Kolombiya 8 Kolombiya, Emre 7 Afrika kutası yani Bende yerimi işaretledim, tamam. tam şurayı Böyle, Kongo, Angola, Mozambik. Öyle Bastım Çocuk sen ne yaptın, sen ne o Kolombiya adamı yaşadın Cyber, sen nereden biliyorsun <gülüyor> Costa kapan <Rica>, <gülüyor> İki, iki oldu. ha Davatek atıyor Panama'nın sahillerinden bir yeri yakaladı adam. Palmiye ağacı var dedi. Afrika'da he? palmiye yok mu arkadaşlar? mı Prism Break izledik. Burası burası kesinlikle Diyarbakır. Bak. Burası hakikaten Diyarbakır. A. Hayır, burası volkanik Hayır, adalar arkadaşlar. Var. Lütfen Olmaz, bakın. Bakın yere var. bakın. Yat burası Ragnarok, Ragnarok çekildiği. Şimdi şuralara volkanik doğru. Volkanik arada. Bak şuralara doğru. doğru yavaş indik. yavaş dönsene etrafında. Durma la bize göre, bize görek. Biz Kanka alt taraf yeşillik, üst taraf karalaşıyor. Yani bu hani dünyada belli yerler, anladın mı? Gitmişsindir, görmüşsündür Tam bir dön böyle ya. 360 yavaş yavaş. Şöyle bir döndüm. Duman çıkıyor mu, çıkmıyor? Onu göremedim. Yok bulut o ya. Dur bir bu ada vardı Bence bura oraya Tabii tabii dünyada bir ada vardı sen onu hatırladın sahibi Lan bura Lan bir tane Orası var Tayland Tayland mıydı bir ton şeyi vardı ya Yanardağ Tayland lan burası Ah tek attım Tayland burası kardeş Baba ben yine Buralarda kaldım bu sefer Faro edindi. İtirat kanka Ben şöyle İzlanda'yı işaretliyorum bu sefer. Hawaii diyen de var olabilir mesela ama yok. O Ozan aşağılar çok şey olurdu. Bence Hawaii değil. Japonya volkanik adalı be, yine çıkmasın öyle. Baktığın yer İzlanda kadar olur mu canım? Sen İzlanda'yı bu kadar? <gülüyor> Abi ne sahabici, diye bir ada vardı ya, evet bir ton yanardağ var Bu baktığımız yerin yüz ölçümü nasıl bir yer biliyor musun? Ben sana söyleyeyim bak Hangi adaydı? Bak hangi şöyle adaydı? falan bile olabilir bak anladın mı bak? <gülüyor> <gülüyor> Dünyada ben bir tane ada vardı var. onu bulmaya çalışıyor Cyborg'e Ben şey. hava <gülüyor> ediyorum şu Ya seni sikerim ha tanada vardı ona takıldı şu an kendisi. Hawaii diyorum ben. Emre var mı? Kanka bilmiyorum ya. Yani ya Son söyle yine de işte. bir yer söyleyin. Söyleyin hadi. Hawaii. Tamam dur. 10. Hawaii. adamı 10, bir daha açsana bana. 8. adamı mı? Oğlum turist bu adam belli. 7. Ya, turist de. Altı. Ee, dur, dur, beş. Dur, dur, yavaş, yavaş, yavaş. Dört. Üç. Adidas giymiş ayakkabı. İki. Ee, oğlum burası Samoa olmasın. Samoa anlat. Tamam. Samoa. İspanya, İspanya dedim ben. İspanya mı dedin? O o civarlar dedim ben. Evet. Ben de Hawaii dedim. Hadi bak. Adam da tam böyle şey, tam böyle İspanyolca konuşacak. Latino şey havası var. şort giyiyor. Emre bildi en yakına İtalya'ymış. Atanyan. Nerede bu burası böyle da. bir? Yer. Aa, burası Ana, bu ada lan. Ona bu ada lan burası. Etna, etna yanar dağı işte. Ha. Ben dedim ada diye ama ben. Harbiden bağlantı yok direkt şey